Tut ucunu döşeyelim abi, tut ucunu döşeyelim abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi, kolonları kirişleri dolanalım abi. Mutfa banyoya ulaşalım abi, mutfağa banyoya ulaşalım abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi, hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Kuş gibi uçma, Fırattan şaşma, yazık olur. Sakın abi. Tesisatın ve tesisatçının dostu, Fırat Gribolu. Döşeyelim abi.